yarış senatürk Kental Haber Bülteni karşınızdayız. Perinizden halkımıza tarih haber bültenim ana haber bülteni <gülüyor> başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün eşkan gelişmeleri için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya e, kanallarımızı şöyle bir anlatacak olursak, tanıtacak olursak. Twitch Tark Haber Sosyal Haber, Pinterest Haber, Haber, TikTok Haber Facebook Haber, LinkedIn Haber, Yay Haber, Tumblr Haber, Haber, Twitter Haber, Reddit, YouTube Tark Haber VKM Diğer sosyal medya kanallarımızı da tanıtacak olursak. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Kuru, bu arada bugün piyasalar gayet hareketli değerli izleyenler. Dolar günü 18.86 ile günü yükselişte. Euro günü 20.17 ile yükselişte. Altın 1117.03 ile yükselişte. Borsa günü 5.000 27 yükselişte ve bitcoin 24.665'te günü yükselişle kapattı. Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti değerli izleyenler. Türk futbolunun önemli isimlerinden Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı 87 yaşında hayatını kaybetti. 87 yaşında köz yazıcı bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özyazıcı Trabzonspor'un yaş başında dörtlük şampiyonu, dört kez şubat başkanlık kupası, iki kez başbakanlık kupası, üç kez de Türkiye kupası zaferi yaşamıştı. Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 18 Şubat 2023 20:27 Türk futbolunun önemli isimlerinden Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Öz yazıcı 87 yaşında hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Öz yazıcı bu akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Öz yazıcı Trabzonspor'un başında 4 lig şampiyonluğu, 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez Başbakanlık Kupası ve 3 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Öz yazıcı 87 yaşında vefat etti. Trabzonspor açıklama yaptı. Trabzon Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada kulübümüze 4 Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2. Lig Şampiyonluğu'nun yanı sıra sayısız kupa kazandıran efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Yazıcı'yı kaybetti. Cenazesi 19 Şubat Pazar, yarın öğle namazını müteakip İskender Camii'nden kaldırılacaktır. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun denildi. Acımız Büyük Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun yaptığı açıklamada ise Türk futbolu için çok önemli bir derdi. Hepimizin başı sağ olsun. Trabzonspor'un bu noktaya gelmesinde çok büyük emeği vardı. Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturan biriydi. Acımız büyük. Değerlerimizi, efsanelerimizi birer birer kaybediyoruz şeklinde konuştu. Kaynak İHA. Yorumlar. 500. Tt Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 11 gün kaldayın kazlı sahibinin elleriyle beslediği bir can isimli inek hayatını kaybetti. Karamamaraş Merkezi depremde Adı Yaman'da göçük altına kalan sahibi bir Gül Tunca'yın 11 gün boyunca sürünerek girdiği enkazda beslediği bir cani inekten acı haber geldi. Enkazdan kurtarıldıktan sonra tıbbi alınan bir can hayatını kaybetti. 11 gün kaldığı enkazda sahibinin elleriyle beslediği Bircan isimli inek hayatını kaybetti. 18 Şubat 2023-2015 Kahramanmaraş merkezli depremler... bir gün kaldığı enkazda sahibinin elleriyle beslediği Bircan isimli inek hayatını kaybetti. 18 Şubat 2023-2015 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da göçük altında kalan sahibi bir Tuncay'ın 11 gün boyunca sürünerek girdiği enkazda beslediği Bircan isimli inekten acı haber geldi. Enkazdan kurtarıldıktan sonra tedaviye alınan Bircan hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Adıyaman'ı da vurdu. Merkeze bağlı Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül Tuncay'ın da Bircan isimli ineği göçük altında kaldı. Tuncay her gün enkaza sürünerek girerek ineğine su ve yiyecek verdi. Jandarma arama kurtar. Reklamların can sıkıcı olduğunun farkındayız ama...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 Yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını karşılayan bir dernek olan Melekler Yaşam Köyü Derneği'nin Meako resmi hesabından yapılan açıklamada bir canın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üzülerek bildiriyoruz ki bir canımızı kaybettik. Bardoan köyünde çiftçilik yapan Bilgü teyzemizin ahırının yıkılmasıyla göçük altında kalan bir can 11 gün boyunca mücadelesini hiç bırakmadı. Kurtardığımızda ilk muayene sonucuna göre boynunda ve sırtında kırıklar vardı." Otopsi sonucunda 4.5 aylık gebe olduğu belirlenerek uterus moralmalarından yavru ölümünün annenin ölümünden önce gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda yavru anneyi zehirlemiştir. Çok üzgünüz. Bakan Kirişçi de paylaşım yapmıştı. Bircan'ın kurtarılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Bakan Kılıççı, Adıyaman'da yetiştiricimiz bir Tunçay'ın enkaz altındaki ineği bir canı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık. Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler." demişti. Sahibi gözyaşlarına boğulmuştu. İneği kurtarıldıktan sonra gözyaşlarına boğulan bir Tunçay ise "Bir canım kurtuldu. hepinizden Allah razı olsun. Bugün çok mutluyum. Keçilerin kurtulsa daha da mutlu olacaktım." Onlar kurtulmadı ifadelerini kullanmıştı. Yorumlar. Evet. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir e, bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 203. saat sonra enkazdan çıkartılan Muharrem kendisini kurtaran görevli ziyaret etti değerli izleyenler. Karamanmaraş'ta yerle bir olan geri katlı Aktaş Apartmanı'nın enkazında 3 çocuğunu kaybedip eşiyle birlikte 203 saat sonra canı kurtarılan Muharrem Poat tedavi oldu hastaneden. Taburcu olduktan sonra serum takılan kurtarıcısını çadırda ziyaret etti. Kulak ve Öz'ün buluşması duygusal anlara bakın nasıl sahne oldu. 203. saat sonra enkazdan çıkarılan Muharrem, kendisini kurtaran görevliyi ziyaret etti. Kahramanmaraş'ta yerle bir olan 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın enkazında 3 çocuğunu kaybedip eşiyle birlikte 203 saat sonra canlı kurtarılan Muharrem Polat tedavi olduğu hastaneden taburcu olduktan sonra serum takılan kurtarıcısını çadırda ziyaret etti. Polat ve Öz'ün buluşması duygusal anlara sahne oldu. Muharrem ve karısı Hidayet Polat, 3 çocuğuyla birlikte 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremine 12 Şubat ilçesi Karamanlı Mahallesi Şekerdere Caddesi üzerindeki Aktaş Apartmanının Bodrum katında kaldıkları kapıcı dairesinde yakalandı. Yaşanan yıkımla birlikte yan odada yatan evin büyük çocukları Bulem ve Miraç hayatlarını kaybederken, yatak odasında anne babasının yanında yatırdığı 7 aylık bebek Alparslan Polat, oluşan hayat üçgeninde annesi Hidayet, babası Muharrem Polat ile birlikte sağ kalmayı başardı. 7 aylık bebeğini kendi tükürüğüyle beslemeye çalıştı. Kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaşacağı 8. güne kadar hayatta kalmayı başaran genç çiftten Hidayet Polat, 7 aylık bebeği Alparslan'ı 4 gün boyunca emzirdi. 5. gün sütü kalmayınca kendi tükürüğü o da kalmayınca eşine kolunu kestirip kendi kanı ile beslemeye çalıştı. Ancak minik bebek 6. günü gecesi enkaz altında daha fazla dayanamayıp öldü. 8 gün sonra enkaz altından çıkarıldı. Üç çocuğunu da enkaz altında kaybeden çift, 8. gün 203. saatte Bursa'dan bölgeye giden Bakut ekibi tarafından canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Karanlıkta geçirdikleri günlerin ardından ilk kez güneşi gören çift ağlayıp Allah'a şükrederek Bakut ekibine sarıldı. Duygu dolu buluşma sırasında gözyaşları adeta sel oldu. Taburcu olur olmaz çalışmalara katıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören Muharrem Polat, bugün akşam saatlerinde taburcu oldu. Eşi Hidayet Polat'ın yoğun bakımda olmasına rağmen koşarak sahaya inen Muharrem Polat, arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalara katıldı. Kendisini kurtaran kişiyi Salip Çadırı'nda ziyaret etti. Kendisini ve eşini enkaz altından çıkaran bakut başkanı Cihat Öz'ün günlerdir devam eden çalışmaların ardından yorgun düştüğünü ve sağlık çadırında tedavi altına alındığını öğrenen Muharrem Polat Çadıra koşarak kurtarıcısını ziyaret etti. Duygusal anlar yaşandı. Polat ve Öz'ün buluşması duygusal anlara sahne oldu. Muharrem Polat, kendisini ve eşini enkaz altından çıkaran Bakut ekibiyle birlikte fotoğraf çektirdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'da depreme karşı liste bulunan okullar görüntülendi. Değerli izleyenler. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde depreme karşı liste bulunduğu için Eğitim öğretimi ara verilen 993 okuldan birkaç görüntülendi. Öğretmenler sınıflarına kalan eşyalarını toparlayıp okullardan çıktı. İstanbul'da depreme karşı riski bulunan okullar görüntülendi. 18 Şubat 2023-1954 İstanbul'un çeşitli ilçelerinde depreme karşı riski bulunduğu için eğitim ve öğretime ara verilen 93 okuldan birkaçı görüntülendi. Öğretmenler, sınıflarda kalan eşyalarını toparlayıp okullardan çıktı. İstanbul'da 20 Şubat pazartesi günü itibarıyla riskli bulunan 93 okulda eğitim ve öğretim yapılmayacağı, bu okulların ihtiyaca göre taşımalı eğitim çerçevesine alınacağı, eğitim gören öğrencilerin depreme güvenli okullara nakledileceği duyuruldu. Öğretmenler eşyalarını alıp okuldan ayrıldı. Bu çerçevede İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan, eğitim ve öğretimin yapılmayacağı okullar arasında yer alan Kağıthane'deki Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece'deki Kanarya Ortaokulu, Bahçeli Evler'deki Hürriyet İlkokulu ve Beşiktaş'taki Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi görüntülendi. Öğretmenler okullara gelerek sınıflarda kalan son eşyalarını toparlayıp okuldan ayrıldı. Okulumuz taşınacak. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu'nun öğretmeni "Okulu boşaltıyoruz. Eşyalarınızı topluyoruz. Okulumuz taşınacak." ifadelerini kullandı. Kaynak İHA. Yorumlar 500. İstanbul'da deprem riski taşıyan 93 okul tahliye ediliyor. Tüm liste. Depreme karşı riski bulunan Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi. Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi. 18 Şubat 2023 19:38 Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraktar TB iki tipi insansız hava aracı ile tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu belirlendi. Depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emniyetin bölgede keçif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan iki kişinin enkazda şüpheli şekilde arama yaptığı tespit edildi. Enkazın üzerinde gezen şüphelilerin topladıkları bazı malzemeleri beyaz renkli bir araca koydukları belirlendi. Hayre tespit edildi, ekipler yakaladı. Hayre izlenen şüpheliler, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine yerdeki ekiplerce yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık, diğerinin ise örgüt üyeliği suçundan kaydı olduğu anlaşıldı. Kaynak Anadolu Ajansı Yorumlar Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem gündemiyle toplanan altı masadan ortak açıklama geldi. Hukuki, idare ve siyasi sorumlular not edilmiştir denildi. Millet İttifakı'nı oluşturan altın masa, e, Altılı Parti'nin genel başkanları Saadet Parti'nin evi sahipliğinde deprem özel gündemiyle bir araya geldi. Toplantı ardından yapılan açıklamada afet sürecinin iyi yönetilmediği müdahaliyetle kalındığı belirtilerek tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar apaçık Bu idari ve siyasi sorum, sorunlar da arşivlenerek dosya vardı ve hafızalarımızda not edilmiştir ifadelerine yeri Deprem gündemiyle toplanan altı masadan ortak açıklama, hukuki, idari ve siyasi sorumlular not edilmiştir. 18 Şubat 2023 19:30. Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanı, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde deprem özel gündemiyle bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, afet sürecinin iyi yönetilemediği, müdahalede geç kalındığı belirtilerek tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar hapıcık ortadadır. Hukuki, idari ve siyasi sorumlularda arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir, ifadelerine yer verildi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, bugün deprem özel gündemiyle Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından tek tek karşılandı. Toplantı saat 14.00'de başladı. Tüm isimsiz kahramanlarımıza minnettarız. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından 6 siyasi parti genel başkanının imzasıyla ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, ülke ve millet olarak tarihimizin en büyük acılarından birini yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İktidarın şaşkınlığına, acziyetine ve ayrıştırıcı tutumuna rağmen depremin ilk anından itibaren sorumluluklarını yerine getiren, ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışan kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Muazzam bir dayanışma gösteren, büyük bir fedakarlık ve gayretle çalışan STK'larımıza, vatandaşlarımıza, uluslararası dayanışma gösterenlere ve emek sarf eden tüm isimsiz kahramanlarımıza minnettarız. Ölçüsüz rant hırsı, milletimize ölümcül bir fatura ödetmiştir. Deprem ülkesi olan Türkiye'mizde afet öncesi gerekli hazırlıkların yapılmadığı, yeterli tedbirlerin alınmadığı apaçık ortadadır. Eskiden Başbakanlık'a bağlı olan AFAD'ın kurumsal kapasitesinin zayıflatılması, liyakattan yoksun insanlara üst düzey kadrolarda sorumluluk verilmesi, depreme dayanıksız binalara hiçbir rapor istenmeden imar afet çıkarılması ve inşaat sektöründe yolsuzluklara kapı aralayan ölçüsüz rant hırsı milletimize ölümcül bir fatura ödetmiştir. Afet süreci iyi yönetilemedi. Ülkemizin her kurumunda yaşanan özellik, liyakat ve şeffaflık kaybı afet yönetimini ve depreme müdahale sürecini de doğrudan etkilemiştir. Hiçbir bürokratın inisiyatif alamadığı, her konuda talimatın bir kişiden beklendiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yüzünden acılar ve zayiat katlanarak artmıştır. Afet süreci ne yazık ki iyi yönetilememiş, araman kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalınmıştır. Başlangıçtan itibaren, temel ihtiyaçların temininin ve yardım faaliyetlerinin doğru koordine edilemediği, bunların sonucunda felaketin etkisinin vahin boyutlara ulaştığı acı bir gerçek olarak görülmektedir. Tek bir merkezden alınan kararlar çalışmaları yavaşlattı. Ne yazık ki belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının arasında ayrım yapılmış, bunların sürece dahil edilmeleri hususunda geç kalınmıştır. Kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmemiş, tek bir merkezden alınan kararlar çalışmaları yavaşlatmıştır. Kolluk kuvvetlerinin, madencilerin ve iş makinelerinin sahaya geç gönderilmesi, sosyal medya platformlarında bant yavaşlatmak, borsanın kapatılmaması gibi akıl dışı uygulamalar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmuş, krizi daha da derinleştirmiştir. Hukuki ve siyasi sorumlular hafızalarımızda not edilmiştir. İktidar barınmak, seyyar tuvalet ve hijyen konusunda yeterli adımları halen atmamış, bölgede salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirleri de almamıştır. Deprem sonrası yaşanan ilk göçle ilgili herhangi bir planlama ve yönlendirme yapılmamıştır. Tüm hata, kusur, ilman ve kasıtlar apaçık ortadadır. Hukuki, idari ve siyasi sorumlularda arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir. Şehirlerimizi ortak akılla inşa etmek mecburiyetindeyiz. Millet ittifakı olarak omuzlarımızdaki ağır sorumlulukların farkındayız. Şimdi önümüzde zorlu bir sınav bizleri beklenmektedir. Geçen an bu felaketten dersler çıkararak şehirlerimizi ve geleceğimizi ortak akılla inşa etmek mecburiyetindeyiz. Unutulmamalıdır ki, jeoloji, sismoloji, psikoloji, sosyoloji, ekoloji, tıp, ekonomi, eğitim, hukuk, siyaset, şehir planlama ve mimarlık birbirlerinden asla bağımsız düşünülemez, hiçbiri ihmal edilemez. Bu çerçevede tüm bu alanların uzmanlarıyla süreci an ve an takip edeceğiz. Depremin etkilerinin ortadan kaldırılmasına dair kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işler ve buna dair ortak çalışmalar için bir komisyon kuracağız. Afet bölgelerinde yabancılara ev satışı yasaklanmalı. Uyarıyoruz. Afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışı yasaklanmalıdır. Bölgenin yeniden imare esnasında hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem arz etmektedir. Özellikle bu konunun takipçisiyiz. Uzaktan eğitim kararından geri dönülmeli. Toplantımızda ele aldığımız bir diğer konu ise üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararıdır. Bu karardan derhal geri dönülmesi gerekmektedir. Gençlerimizin nitelikli eğitim hakkından mahrum edecek hiçbir çözüm gerçek bir çözüm değildir. depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için turizm sektörünün kapasitesinin ve büyük şehirlerdeki boş konukların kullanılması ve bu yönde derhal çalışmaların başlaması gerekmektedir. Güçlü bir kriz yönetimi inşa edeceğiz. Biz siyaseten sorumluluk alacağız. Ortak politikalar metnimizde yer alan kentleşme ve afet yönetimi HTTPS 2.üstüste bölü bölü bit.lye bölü kentleşme afet yönetimi başlıkları altındaki yol haritamızı aynen uygulayacağız. Nasıl olsa deprem olmaz diye değil, yarın deprem olacakmış gibi güçlü bir kriz yönetimi inşa edeceğiz. Açık ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Halkımız müsterih olsun. Bizler hızlı, sağlıklı ve kalıcı çözümlerimizde insanca yaşam standartlarına uygun yaşanabilir şehirler inşa etmekte kararlıyız. Aç ve açıkta tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Acılarımızı hep beraber paylaşacak, maddi ve manevi yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ülkemizin en acil ihtiyacı, içinde bulunduğumuz siyasi enkazı kaldıracak, devlet kurumlarını şeffaf ve halka hizmet esasına göre güçlendirecek, kriz koşullarında ülkeyi yönetebilecek, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden ülkemizi çıkaracak, iktidarın içine düştüğü israf ve şatafata son verecek. Yaşanan felaketten ötürü etkilenecek olan ekonomimizi güçlendirecek, devlet yönetiminde liyakati esas alacak yeni ve etkin bir iktidardır. Suriye halkına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizden aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla Türkiye için hazır olduğumuzu duyururuz. Son olarak, Suriye'de meydana gelen depremin yaralarını sarabilmek adına uluslararası camiaya bugün buradan çağrıda bulunuyor. Suriye halkına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bir sonraki toplantı 2 Mart'ta. Millet İttifakı olarak önceden planladığımız ve yaşanan deprem sonrası tehir ettiğimiz rutin toplantımızı ise Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 2 Mart Perşembe günü gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kaynak Anka, yorumlar 500. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'da deprem riski nedeniyle 93 okul tahliye ediliyor. İşte ilçe ilçe boşaltılacak kurumlar. İstanbul Valiliği 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası mega kentteki bazı okullarla ilgili yeni bir karar aldı. Deprem riski nedeniyle 93 okulun tahliye edileceğini belirten Valilik 20 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle riskli 93 okul ve eğitim kurumu, kurumumuzdaki öğrencilerimiz Depreme güvenli okullara nakledilecek, eğitim, öğretim görmeye devam edecek derdi başkamasını yaptı. İşte ilçe ilçe boşaltılacak o okullar. İstanbul'da deprem riski nedeniyle 93 okul tahliye ediliyor. İşte ilçe ilçe boşaltılacak kurumlar.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 İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş Merkezi'nin yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası harekete geçti. kentte okulların açılmasına 2 gün kala, riski durumda olan 93 okulun tahliye edileceğini açıklandı. Bu okullardaki öğrenciler başka okullarda eğitimlerini devam ettirdi. Kona hakkında yapılan valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. 2007 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, İPEC-GB, kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi, İSMEB kapsamında. İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67 sinin depreme dayanıklı bir 351 de riski olduğu tespit edildi. Ski bulunan 1351 okulumuzdan 769 bu güçlendirildi, 365'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuzda başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109 yıkılıp yeniden yapılması, 19 güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Ge Geçen yıl bu 128 riskli okulumuzdan 35 ilindeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı. Bugün itibariyle geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Şubat 23... 2023 pazartesi günü itibariyle bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir. Bu okullarımız ihtiyaca göre taşımak eğitim kapsamını alınacaktır. İsmet ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 51, öğrencimiz ve 2765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin Öğretmenlerimizi, ilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tahliye edilecek okullar. Valilik açıklaması sonrası hangi okulların boşatılacağı merak konusu oldu. İşte ilçe ilçe boşatılacak okullar. Arnavutköy. Boyalık Örte Çetinkaya İlkokulu Ortaokulu. Sultanlar Anaokulu. Deliklikaya İlkokulu. Adınköy Yahya Çetinkaya Ortaokulu. Ataşehir. Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi. Akşamsettin Anaokulu. Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi A Blok. Ağcılar. Gümüşbala İlkokulu. Güngör Tekiner Ortaokulu. Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu, Bağcılar, Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 adet atölye, Zübeyde Hanım Anaokulu, Masit Mesleki Eğitim Merkezi, Bahçeli Evler, Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, Birinci Akşam Sanat Okulu, Depovel Ojmanları, Beşiktaş, Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi, Lütfi Banat İlkokulu, Yıldız Ertem Anaokulu, Lütfi Banat Ortaokulu, Beykoz. Yavuz Selim İlkokulu, İshaklı İlkokulu, Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Anadolu Kavağı Mesadet Taylan İlkokulu Ortaokulu, Kaynarca Anaokulu, Beykoz Anadolu Lisesi, Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beykoz Hem ve Asobe Mesleki Eğitim Merkezi, Kemal Etin Tuğcu İlkokulu, Beylikdüzü, Yakuplu İlkokulu Ortaokulu, Kent İlkokulu ve Spor Salonu, Beyoğlu, Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, B Blok, Büyükçekmece, Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli, Suudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca, Murat Bey Ersin Ovacık İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Bin Kılıç İmam Hatip Ortaokulu Çatalca Karacaköy İlkokulu, Esenyurt. Mesleki Eğitim Merkezi, Eyüp Sultan. İlip Sultan Halk Eğitim Merkezi, Hatip, Ertevniyel Lisesi, B Blok ve Spor Salonu, Yedikule İlkokulu Ortaokulu, Vefa Lisesi, B Blok, Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazi Osman Paşa, Gazi Osman Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Profesör Doktor Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu Üngören Ergenekon İlkokulu Kadıköy, Erenköy Şehit Orhun Gölten İlkokulu Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu, Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece, Atakent Özel Eğitim Anaokulu, Küçükçekmece Papatya Anaokulu, Küçükçekmece Gelincik Anaokulu, Kanarya Ortaokulu, Çiğdem Anaokulu, Menekşe Özel Eğitim Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Yasemin Anaokulu Zübeyde Hanım Anaokulu Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu Endik Fatih İmam Hatip Ortaokulu Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sarıgazi Gazi İmam Hatip Ortaokulu Sarıyer, Şükrü Nail Paşa İlkokulu, Romeli Feneri İlkokulu, Şile, Şile İMKB 50. yıl çok programlı Anadolu Lisesi, Silivri, Ali Paşa Fethi Erkoç İlkokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Silivri Anadolu Lisesi, Büyük Çavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Beirmen Köyü Paşa İlkokulu, Şişli, Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu, Sultan Gazi, Ergun Baylar Özel Uygulama Eğitim Merkezi, 75 Yıl İlkokulu Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu, Ümraniye, Ümraniye İmam Hatip Lisesi, Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Üsküdar, Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasını. mitatbaşkan gibi bize abrok se chitin bordo saniye Sezgin Elmas İlkokulu Ortaokulu. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatler o ekranı ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu takımdan ayrılmış. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun'a ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Jorges'in kadrosunda istenilen süreyi alamayan tecrübeli futbolcuya Polonya ekibi Rakow Talipov. Teklif yapıldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu takımdan ayrılıyor. 18 Şubat 2023-19 Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. George Jesus'un kadrosunda istenilen süreyi alamayan tecrübeli futbolcuya Polonya ekibi rakof talip oldu. Sarı lacivertli takımın milli futbolcusu Serdar Dursun bu sezon George Jesus'un kadrosunda istediği süreyi alamadı. Yakın zamanda kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtilen boylu futbolcuya Avrupa'dan talip tıklığı öğrenildi. Teklif yaptılar. Polonya basınında yer alan haberlere göre, Polonya Ligi ekiplerinden Rakol, 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakol'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve Serdar Dursun'un aranan profil olduğuna yer verildi. Bu sezonki performansı Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıkan Serdar Dursun, bu mücadelelerde 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Yorumlar Geçiyoruz. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem bölgelerinde fırsatçılara karşı valiler harekete geçti. Ev taşıma ücretlerine tavan fiyat getirildi. Karamanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında evleri hasarla yıkılmış olan kişiler farklı bölgelere taşınıyorlar. Fırsatçılar ise taşıma ücretlerini hemen zam yaptı. Deprem bölgesindeki valiler ise bu konuya karşı harekete geçti. Hatay, Gaziantep, Karamanmaraş ve Şanlıurfa valileri taşıma ücretlerine tavan fiyat getirdi. Deprem bölgelerinde fırsatçılara karşı valiler harekete geçti. Ev taşıma ücretlerine tavan fiyat getirildi. 18 Şubat 2023 18:20 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında evleri hasarlı veya yıkılmış olan kişiler farklı bölgelere taşınıyorlar. Fırsatçılar ise taşıma ücretlerine hemen zam yaptı. Deprem bölgesindeki valiler ise bu konuya karşı harekete geçti Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa valileri taşıma ücretlerine tavan fiyat getirdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından binlerce bina yıkılırken çoğu binada da az veya çok hasar meydana geldi. Durum böyle olunca depremden etkilenen vatandaşlar taşınmaya başlandı. Fırsatçılar ise deprem bölgesinde hemen taşıma ücretlerine zam yaptılar. Valiler ise bu duruma karşı harekete geçti. İçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 5 binası Türk lirası. Atay Valisi Rahmi Doğan, ev taşıma ücretine azami sınır getirdiklerini açıkladı. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde edildiği yönünde ihbarlar alındığını belirtti. Vali Doğan, açıklamasında şu bilgileri paylaştı, ilçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 5000 TL'dir. Antakya Yaylalada 6.000 Türk lirası, Antakya Reyhanlı 6.000 Türk lirası, Antakya Arsuz 7 7.000 Türk lirası, Antakya Erzin 8.000 Türk lirası, ev taşıma asansör bedeli 1.000 Türk lirası olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır. Şanlıurfa'da azami sinir getirdi. Şanlıurfa'da harekete geçti. Vali Salih Ayhan, ilçe içerisinde el taşıma ücreti maksimum 6 bin Türk lirası, ilçeler arasında maksimum 8 bin TL'dir. El taşıma asansör bedeli bin Türk lirası olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır, dedi. Bazı ahlatsızlar defenzeleleri söndürmek istiyor. Gaziantep valisi Davut Gül ise maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6.000 TL'dir. Islahiye Gaziantep arası 9.000, Nurdağ Gaziantep arası 8.000, ev taşıma asansör bedeli 1.000 TL olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır, ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ta sinir 7 binası Türk Lirası. binası Türk Lirası. Karamanmaraş Valiliği de fırsatçılara karşı il içi ve dışı ev eşyası taşımalarına taban tak getirildiğini açıkladı. Yapılan düzenlemeye göre 4'e 1'e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli, şehir içi asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 7 bin Türk Lirası. İl sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 10 bin Türk Lirası, şehirler arası asansörlü evden eve eşya taşıma işinin 7 bin TL'ye ilave olarak 25 K arası için Kilometre başına 10 Türk Lirası, ayrıca 1000 Türk Lirası varış noktası asansör bedeli ile 2000 Türk Lirası varış noktası işçilik bedeli ve 1000 Türk Lirası şoför ücreti eklenecek. Ayrıca taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde 10. kata kadar asansör kiralama bedelinin 1000 Türk Lirası üzerindeki her kat için ilave 100 Türk Lirası kiralama bedeli belirlendi. kaynak İHA Yorumlar 500 500 Ana haber terimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 9 yaşındaki sahibini depremle kaybeden köpeğin görüntüsü yürekleri dağladı. Yemeden, içmeden kesildi değerli seyircilerimiz. Depreme burada Hatay'ın Antakya ilçesinde 9 yaşındaki sahibini kaybeden bir Köpek yiyip içmekten kesildi. Ailenin diğer fertlerini ve kendisini kurtaran ekipleri Ata sarılıp gözyaşı döken beti yaptı köpeğin. Görüntülü ise izleyenlerin yüreklerini dağladı. 9 yaşındaki sahibini depremde kaybeden köpeğin görüntüsü yürekleri dağladı. Yemeden içmeden kesildi. 18 Şubat 2023-17.57 Deprem'in vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde 9 yaşındaki sahibini kaybeden bir köpek yiyip içmekten kesildi. Ailenin diğer fertlerini ve kendisini kurtaran ekiplere adeta sarılıp gözyaşı döken Beti adlı köpeğin görüntüleri ise izleyenlerin yüreklerini dağladı. Atay'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkılan Gökçen Apartmanı'ndan özel ailesinin iki ferdi ile Beti adını verdikleri köpekleri Beşir Aram'a kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak Beti'nin sahibi olan 9 yaşındaki Beren ise hayatını kaybetti. Ekiplerin yanından ayrılmıyor. İnkazdan çıkarıldıktan sonra sahibi Beren'in hayatını kaybettiğini anlayan Beti adlı köpek aileyi kurtaran ekiplerden bir an olsun ayrılmadı. Üzüntüsü her haline yansıyan ve yiğit içmekten kesilen köpeğin kameralara yansıyan görüntüleri yürekleri dağladı. Haynak İHA. Bunlar. haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimiz seket. Depremleşneve 2 oğlunu kaybeden acı annenin tek bir isteği var. Kızım sağ salim bulunsun dedi. Depremle Hatay'da yıkılan evlerin eee kazıdaki kısak kıs saat sonra kurtarılan 37 yaşındaki Ciğerim Güler'in iki oğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kazanın telafisi gördüğü hastanenin yıkıldığını Yılda evlen ev, ev, evladına haber alamazamdan söyleyen Güler çıktım ama yaralıyım kalbim daha çok acıyor çocuklarım gittiği işim yok yanımda ölüler tek isteğim şimdi kızım sağ salim bulunsun istiyorum dedi eğer bir yerde yaşıyorsa ne olur yardım edin tek ümidi o ifadelerini kullanmış deprende işini ve iki oğlunu kaybeden acılı annenin tek bir isteği var kızım sağ salim bulunsun. 18 Şubat 2023-18.05 Depremde Hatay'da yıkılan evlerinin enkazından 40 saat sonra kurtulan 37 yaşındaki Çiğdem Güler'in iki oğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kızımın tedavi gördüğü hastanenin yıkıldığını, bir daha evladından haber alamadığını söyleyen Güler, ''Çıktım ama yaralıyım. Kaldım daha çok acıyor. Çocuk, eşim yok, yanında öldüler. İlk isteğim, şimdi kızım sağ salim bulunsun istiyorum.'' Eğer bir yerde yaşıyorsa ne olur yardım edin, tek ümidim o ifadelerini kullandı. Hey Allah, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat hey pazartesi nasılsın? günü meydana gelen iki büyük deprem, ilde büyük yıkımlara neden olurken yaralı vatandaşların tedavisi de Türkiye'nin birçok noktasında devam ediyor. 37 yaşındaki Güler Güler'de depreme Hatay Antakya Akevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanlarının ikinci katındaki evinde ailesiyle birlikte yakalandı. 40 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Eşi Mehmet, oğulları 14 yaşındaki Mustafa ve 16 yaşındaki Ahmet Yasin ile evde olan Güler, depremde büyük korku yaşadı. Dışarı çıkmak isteyen aile, binanın merdivenleri çökünce çıkamadı. Ciden Güler, yaklaşık 40 saat sonra enkaz altından çıkarılırken oğulları ve eşi yanında vefat etti. Çiğdem ve oğulları öldü, kızı kayıp. Oğulları dolu anları gözyaşlarıyla ifade eden Güler evde olmayan tek kızı 21 yaşındaki nevin Gülerin depremle yıkılan Antakya Devlet Hastanesi psikiyatri Polikliniğinde tedavi gördüğünü belirtti hastaneye enkazından kızının cesedinin çıkmadığını söyleyen Güler hasta yatağında tek isteğinin ise eşi ve iki çocuğunu kaybettikten sonra hayatta kalan kızının bulunması olduğunu ifade etti Kalçasında kırık ve ortopedik sedelenmeleri bulunan Güler'in deprem bölgesindeki işlemler sonrası tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edilirken, Güler'in deprem anı ve yaşadıklarını anlattığı o anlar ise yüreklere dokundu. Kalbim daha çok acıyor. Bir ve iki çocuğunun yanında vefat ettiğini anlatan ve kızının durumunu merak ettiğini aktaran 37 yaşındaki Ciden Güler, çok zor bir andı. Ben eşimi, iki oğlumu kaybettim. Kızımı da bulamıyoruz kızım o an hastanedeydi, evde değildi. Bulamıyoruz, kayıp, başka yere mi götürüldü isimsiz mi, kayıtsız muhtemelen yoksa çıkardı. Sadece onun bulunmasını istiyorum. Kızım Nevin Güler, Antakya Devlet Hastanesi'nde yatıyordu, oradan ölü olarak çıkmadı. Çok şükür sanırım, sürekli çünkü bekleyenler vardı. Amcaları orayı hiç bırakmadı. Sürekli bekliyorlardı, İnşallah sağ salim bulunur. Enkazda hiç bilincimi kaybetmedim. Beni kayınlarım ve arkadaşları gelip kurtardılar. Çok şükür yaklaşık 40 saat kaldım sanırım zordu. Artık nefes alamaz durumdaydım. Çok şükür çıktım ama yaralıyım kalbim daha çok acıyor ameliyat yerim sıkıntı değil. Kalkarım ayağa ama çocuklarım gitti eşim yok. Yan yanaydık yanında öldüler. Pek isteğim şimdi kızım sağ salim bulunsun istiyorum. Eğer bir ne olur yardım edin, tek ümidim o. Bir haftadır psikiyatri bölümünde yatıyordu. Hani adli dengesi yerinde kendini ifade eder. Hatta beni bile bulabilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı biliyor. Söylese ondan benim burada yattığımı bulurlar. Ama bilmiyorum hiçbir haber yok. Buradaki tanıdıklarımız, oradaki amcaları, dayıları, enişteleri herkes çabalıyor, dedi. Kaynak İHA Yorumlar. Geçiyoruz. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Soru Asya alıyor. Kasımpaşa'da Aytaç'ın paylaşımı Yürek Burcu. Ülkemize meydana gelen ve büyük yıkımlara... Neden olan deprem felaketinde Hatay'da enkazı altında kalan ve bu sabah cansız belirine ulaşılan Hatay sporlu Christian Atsu için başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Atsu için bir mesajda Kazım Paşa forması giyen rakibi Aytaş Kara'dan geldi. Kara yaptığı paylaştığında okuyun son son dakika golünü atıp bizi üzmüştün şimdi çok daha fazla üzdün ve kanı cennet olsun notunu düştü. Spor camiası Atsu'ya ağlıyor. Kasımpaşalı Aytaç'ın paylaşımı yürek burktu. 18 Şubat 2023-17.38 Ülkemizde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan ve bu sabah cansız bedenine ulaşılan Hatay Sporlu Kristi'nin Atsu için başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Su için bir mesajda Kasımpaş'a forması giyen rakibe Aytaç Karadan geldi. Kara yaptığı paylaşıma, o gün son dakika golünü atıp bizi üzmüş şimdi çok daha fazla üzdün mekanın cennet olsun notunu düştü. Kır futbolcu Aytaç Kara, Atay'daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden meslektaşı Christian Atsu'ya duygusal bir şekilde veda etti. Sosyal medyadan paylaştı. Ganalı futbolcunun son golü attığı Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Aytaç Kara da Atsu'yu unutmadı. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda o gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün şimdi çok daha fazla üzdün mekanın cennet olsun ifadelerine yer verdi. İşte Aytaç Karan'ın o paylaşımı. Süper Lig'deki ilk ve son golü oldu. 31 yaşındaki oyuncu Süper Lig'deki ilk golünü ligin 22. haftasında 5 Şubat Pazar günü Hatay'da Kasımpaşa karşısında atmıştı. Bu gol Yıldız Futbolcu'nun Süper Lig'de kaydettiği ilk ve son gol olarak tarihe geçti yorumlar 500 Ana haber ülkemiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Eşi göre enlik kentten beni, beni acı adam kayıtlara ölü olarak geçti. Acımı yaşayamıyorum dedi. Atay da ailesinin yanına giden eşeğin hikayesi kız bebeğini depremle kaybeden Furkan Uçar deprem anında Antalya'da olmasına karşın ölü olarak kayıtlara geçti. E-Devletine giremeyen Uçar çağrı merkezinin aralığında ise vefat dolayısıyla aktiviyasyonu sonlandırılmıştır. Yanıtını aldı. Eşini ve kızının cenazelerini Hatay'dan teslim alıp Antalya'da toprağa veren Uçar ben acımı yaşayamayıp şu an ölmediğimi ispatlamaya çalışıyorum. Bunu kim yaptıysa yaşarken öldürdü beni dedi. Eşini ve 22 aylık bebeğini depremde kaybeden acılı adam kayıtlara ölü olarak geçti. Acımı yaşayamıyorum. 18 Şubat 2023 17:10 Hatay'da ailesinin yanına giden eşiyle 22 aylık kız bebeğini depremde kaybeden Furkan Uçar, deprem anında Antalya'da olmasına karşılık kayıtlara geçti. Ey devletine giremeyen Uçar, çağrı merkezini aradığında ise vefat dolayısıyla aktivasyonun sonlandırılmıştır, yanıtını aldı. Eşini ve kızının cenazelerini Hatay'dan teslim alıp Antalya'da toprağa veren Uçar, ben acımı yaşayamayıp şu an ölmediğimi ispatlamaya çalışıyorum. Bunu kim yaptıysa yaşarken öldürdü beni dedi. Antalya'da yaşayan Furkan Uçar'ın, 33 eşi Hava Uçar ve 22 aylık kızı Asya Lina, geçtiğimiz aylarda Hatay'ın Antakya ilçesindeki akrabalarına gitti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hava Uçar ile kızı Asya Lina'nın bulunduğu gül apartmanının alttan 3 katı yıkıldı. Senin katta oturan Furkan Uçar'ın eşi, kızı, kayınbabası, kayınvalidesi, babaannesi ve teyzesi enkaz altında yaşamını yitirdi. Depremin ikinci günü Antalya'dan hataya ulaşan Furkan Uçar, büyük üzüntü yaşarken eşinin ve kızının cenazesini teslim alarak tekrar geri döndü. Çok sevdiği eşiyle iş yerine ismini verdiği kızını toprağa veren acılı baba, eşinin yüzünü boynunda, kızının bilekliğini de koluna taktı. Vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır. Henüz acısını yaşayamayan Furkan Uçar, bir başka şoku ise bazı işlemler yapmak için girmek istediği E-Devlet hesabında yaşadı. Hesabına giriş yapamayan Uçar, 160 E-Devlet Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istediğinde, vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır, yanıtını aldı. Kayıtlarda öldü olarak gözüken Uçar, sırasıyla diğer kurumlara da yönlense de bir sonuç elde edemedi. Tüm kurumlarca ben deprem kaynaklı vefat etmiş görünüyorum. Yaşanılan hatanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan uçar, cenazelerimizi çıkarttık, Antalya'da defedilmesini sağladım. Bazı işlemler için e girmem gerekiyordu. İlk günler girebiliyordum. Hatta dul olarak gözüyordum. Alt üst soya baktığım zaman kızımın vefat ettiğini görüyordum. Fakat dün e girmeye çalıştığımda kimlik no veya şifre hatalı uyarısı aldım. Ardından 160 I aradığımda vefat dolayısıyla aktivasyonunuz sonlandırılmıştır uyarısı aldım. Böyle bir şey olmadığını, hayatta olduğumu ve acımı yaşamaya çalıştığımı ifade etmeye çalıştım. Fakat 184 büyü aramam söylendi, orayı aradığında nüfusu, nüfustan da sağlığı aramam söylendi. Tüm kurumlarca ben deprem kaynaklı vefat etmiş görünüyorum. Ama ben deprem anında Antalya'daydım, ailem oradaydı. Hatta cenazelerimizi teşhis eden kişi de benim. Düne kadar hayattaydım, fakat şu an vefat etmiş görünüyorum. Hiçbir şekilde resmi işlemlerimi yapamıyorum, dedi. Beni polis çevirse ÇL'ye adamın kimliği var üzerinde. Bu durumun başka kişilerde de yaşanabileceği uyarısında da bulunan uçar, yapılan hatanın düzeltilmesini istedi. Avukata vekalet bile veremiyorum çünkü ölüyüm diyen uçar. bu durum bende varsa başkalarında da vardır. Bu el hataysa hatayı yapan sıcak odasında koltuğunda otururken ben kapı kapı dolaşıp hayatta olduğumu ispatlamaya çalışacağım. Acım var sağ olsun eşim dostum uzaklaşmam için imkanlar sundular. Yola çıkacakken çıkamıyorum. Beni polis çevirse ölü bir adamın kimliği var üzerinde. Yağmacı muamelesi göreceğim. Ben kendi kimliğinde şu an yokum. Eşimin yüzüğü boynumda, kızımın bileklik kolunda. Ben acımı yaşayamayıp şu an ölmediğimi ispatlamaya çalışıyorum. Kurban olduğum Allah. Yaşarken öldürmedi beni ama bunu kim yaptıysa yaşarken öldürdü beni. Bu durumun bir an önce çözülmesini istiyorum. Benim vefat haberimi belki kalp hastası bir atam alacak ve vefat edecek. Bunun sorumlusu kim? Hesabımı kim verecek? Ben o bölgede yaşamama rağmen bu bana yapıldıysa, o bölgede yaşayan insanlara neler yapılmıştır ifadelerini kullandı. Deprem olmasaydı iki saat sonra yola çıkacaklardı. Çarp, depremde depremde sevdiktir ne ilişkin duygularını ise şöyle dile getirdi, her şeyleri hazırdı. İki saat sonra yola çıkacaklardı. Rabbim onları bize emanet etti. Çok şükür hayatıma güzel dokunuşlarda bulundular. Allah ondan razı olsun. Beni düzelttiler ve Rabbim görevlerini sonlandırıldı, emanetlerini aldı. Kalanlara sabır diliyorum. 22 aylık bir bebe kimse ölümü yakıştırmıyor. Onlar ölmedi. Onların mezarlarına gidip oturuyorum, sohbetimi ediyorum. Orada sadece bedenleri var, ruhlarının benimle olduğuna inanıyorum. Azıcık imanın varsa, şehadete, cennete, cehenneme inanıyorsan rahat olursun. Ben ilk iki gün kötü düşüncelerden uzak durdum. Oraya gittiğim zaman uykuya çok düşkün olan ben 20 dakikalık uykuyla ne kadar güçlü olduğumu hissettim. Erenler, evliyalar hepsinin oralarda olduğunu ilgili kadar hissettim. Rabbim kalanlara sabır versin. Arkadaşlarıma ben Allah'a çok şükür yolundan şaşmazsam bekleyenim var. Siz kendinize üzülün diyorum bu saatten sonra. Hanımım benim yolumu belirledi, gitti oraya yerimi de hazırladı çok şükür. İnşallah hepimiz Allah yolunda ilerleriz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Aynak İHA Yorumlar 500. yüz Detrende ve iki oğlunu kaybeden acılı annenin tek bir isteği var. Kızın sağ salim bulunsun eşimi ve 22 aylık bebeğini depremde kaybeden acılı adam kayıtlara ölü olarak geçti. Önerbahtı hayali kısa sürdü.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 E, sitemizde de reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak akşamlar İyi akşamlar. Direkt,